Haydar hocamız bizim her şeyimizdi. Onun hakka kavuştuğu gün bizim için büyük bir matem günüydü. 14 Nisan 2020 günü ölümsüz atamız, muhterem hocamız, ebedi genel başkanımız, mümtaz şahsiyet, seçilmiş güzel insan, görkemli alim, gönül adamı, Hak dostu Profesör Doktor Haydarbaş en yüce dosta hakka ustat etti. Ömrünün tamamını Türk milletine ve Türk devletine adayarak hakkı ve hakikati anlatarak geçirdi. Hem Allah'ın rızasını kazandığı, hem de bütün insanların sevgisini kazandığı gönüllerde taht kurdu. Hakka yürüdüğü gün dünya karanlığa gömüldü. Cehaletin, adaletsizliğin karanlığına gömüldü. Halbuki Ruslar, Türkler yeni Atatürk'ü buldu diye dünyaya ilan etmişti. Ben kararımı verdim. Ben ebedi bir hayat için mücadele ediyorum derdi. Aynen ebedi bir hayat için yaşadığı geçici dünya hayatının aldatıcı yüzüne bir an dahi bakmaya tenezzür etmedi. Yüce Allah'ın en kulli tecellilerinden bir oldu ve kana kana içtiği abi hayatta ölümsüzlüğe, kuşan, ölümsüzlüğe kuşandı. Ölümsüzlüğü kuşandı. Allah'ın adamı Allah'a kavuştu. Oğuz boylarından Hazreti Ali soyundan Çarıkçı Rasim'in torunu Hasan'ın can evladı Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Aziz hatırası önünde saygıyla, sevgiyle, hürmetle eğiliyorum. Yüce Allah sonsuz rahmet eylesin. Mekanı kür nur olsun. Yüce cennetlere nail eylesin Cenab-ı Hak. Eyli beyt efendilerimizle beraber buluşsun, haşrolsun. Allah onun şefaatini daim üzerimizde bulundursun. Dünyada iyi bir at bırakıp gitti. Bu taşların yardımcısı olarak yaşadı. Cömertliğini herkese verdi. Bütün insanlar cömertliğini söylerdi. Aç insanları yedirir, çıplağı giydirirdi. Kimseye zorluk ve zahmet çıkarmazdı. Kerem sahibiydi. Aslı güzel, nesli güzel, huyu güzel olduğu için gönüller ona bağlanırdı. Şefkatli ve merhametliydi. Mazlumların umuduydu Kendinden çok başkalarını düşünürdü İyi bir eş idi İyi bir dedeydi İyi bir baba idi İyi bir evlat idi Dünyanın en iyi en güzel insanı idi İyi bir hocaydı Büyük alimdi Yüce bir öğretmendi Hoca Atatürk idi Atatürk gibi adamdı ...kurtuluş gemisiydi, o Nuh'un gemisiydi. İnsan gönüldür, gönül tezinin sahibiydi. O hep yanlışların karşısında durdu. Yaptığı çalışmalarla Suriye savaşının önüne geçti. Eyvet konferanslarıyla, sempozyumlarıyla Suriye'de Müslümanların birbirini kırmasının önüne geçti. Sakife'de başlayan İslam'ı temelinden sarsan masraat hastalığına karşı Ehl-i faydasında İslam dünyasını birleştirdi. Rus profesörün dediği gibi ilimle dini barıştırdı. Rusya Devleti Duma Meclisi'nde destan yazdı. Milli ekonomi modeliyle insanlığın karnını doyurdu, dünyaya barışı getirdi, dünyaya zenginliği getirdi, dünyaya huzuru getirdi. Gençlere değer verirdi. Okullar açtı. Öğrenciler yetiştirdi. Burslar verdi. Evlendirdi. Düğünlerini yaptı. Hastalara sahip çıkardı. Başta kendi kızı Fatıma kızı için çok büyük mücadele vermişti. Çok büyük emekler sahip etmişti. Ali Gedik hocam için ürt dışından doktor getirmişti. cenazelere sahip çıktı ki başta benim babam olmak üzere Faşengül'ün babası olmak üzere Profesör Doktor Fatih Hoca'nın annesi, Erol Tercimlerin annesi, Oktay Sinanoğlu'nun yani birçok dostumuzun cenazesine sahiplik etmişti. Cenazelerinde bulunmuş bulunmuştu. Benim de bunlarla ilgili bir hatıram var. Ee, babamı kaybettiğim zaman hocam bir gece saat iki buçukta aradım. Dedim hocam babamı kaybettim. Hocam yaşlı gözlerle. Hocam beni teselli etti. Dedi oğlum ben sabahleyin oradayım dedi. Sabah oldu. Saat dokuzda bizim köy derneğimize hocam geldi. Yani sonsuz Allah'ından sonsuz razı olsun. Sonra babamın cenazesine katıldı. Bütün Türkiye'deki arkadaşlarını, dostlarını çağırdı cenazesini cen babamın cenazesine orada mezarlığa geldi takınını verdi yani hocam babama sahiplik etti şunu dedi Ömer abi babamın ismi Hacı Ömer Ömer abi bize sahiplik etti biz de ona sahiplik etti dedi Hüseyin baş Bey'e de yolu açık olsun Onu, e, Allah ömrüne bereket versin Bağımsız Türkiye Partisi yolunda eee Oğuz Kağan'ın devletini, açların olmadığı, çıplakların olmadığı devleti kurması yolunda ona sonsuz başarılar diliyorum. Hüseyin Başbey'e kardeşim için çok söyleyecek sözüm var ama yine aklıma bir hatıra geldi hocamla ilgili. Bu çok önemli. Ee, bundan hocamın e, hakka kavuşmasından yaklaşık işte bir iki ay önce Trabzon'da evinin önünde üzüm asması altında. Oturuyorduk. Arkadaşlara söz verdi. Bana de dedi ki konuş bir azıca ama Allah rahmet eylesin. Dedi, e, ondan önce kendisi şunu anlattı. Dedi ki bizim dedelerimiz bu Akçabat'a geldiği zaman bizim burada 8 e, ev 7 kilise vardı. Dedelerimizin, atalarımızın sayesinde burası İslam beldesi oldu. Çalışmalarıyla. Bizim de çalışmalarımızdan beraber burası İslam beldesi oldu dedi. Bana da söz verdiğinde dedim ki hocam e, bu sizin çalışmalarınız, dedelerinizin çalışmaları hakikaten burayı İslam beldesi haline getirdi. Fakat şu an burası velayetim merkezi oldu dedim. Hocam çok memnun oldu. Tamam oğlum dedi. Öyle bir güzellik yaşamıştık. E, son olarak şunu söyleyeyim. Bütün dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hocamın Eylbey çıkışını, hoş geldin Atatürk çıkışını, efendime söyleyeyim, birlik ve beraberlik onunla yaptığı çalışmaları, binlerce makalesini, yani 60 küsur kitabını, yani o kadar çok, yani bütün ömrünü sosyal faaliyetlerle, milletine, devletine, insanlığa adamış bir insandan bahsediyoruz. Bunları arkadaşlarımız anlatacak ben yine bir hocamla yaşadığımız güzelliği anlatayım. Herhalde yani o cesareti de hocam sayesinde hocamdan aldık. Biz gelini hocamdan kızımızı alırken hocamın kapısında da davuluna çaldık. Hocam buna çok mutlu olmuştu. Hocamın bütün hayatı insanlığa adammıştı. Bu adammışlıkta iyilik var. İyilik hasletleri var, güzellik hasletleri var, faziletler var, erdemler var. Yani bir e, tam tamına da şunu diyebiliriz. Onun hayatı Kur'an'dı. Onun hayatı İslam'dı. Onun hayatı Hazreti Peygamber'in hayatıydı. Hazreti Fatıma Hanım'ımızın, Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizin hayatıydı. O örnek müşid kamil bir insandı. Dünyanın kurtarıcıları salih insanlardır sözü en çok herhalde ona yakışmıştır. Ben, e, yani biz hocamı anlatıyoruz. Affetin, hocam bizi affetsin. Hocamı yani denizler e, yani mürekkep olsa, asa kalem olsa faziletleri anlatılamaz. Yani ben ne diyeyim o gün Hakk'a vusat ettiği günü bizi gözyaşlarıyla e, ne boğdu hocam? O gözyaşlarımız hala kurumadı. Hocama söz veriyoruz. Mahşer yerine kadar gözyaşlarımız kurumayacak. Hocamın ailesine sabırlar versin. Sevenlerine sabırlar versin. Bizlere sabırlar versin. Allah onun yolundan onun izinden onun koyduğu kurallardan, tüzüklerden, onun bize yaşattığı gerçek hayattan, doğruluktan, iyilikten, sadakattan, cömertlikten ayırmasın.